Merhaba, ben Ceyhun Sezer Coşkun, YapıSoft'un kurucu ortağıyım. YapıSoft, inşaat, konut ve gayrimenkul şirketlerinin tüm satış süreçlerini yönetip müşteri ve finansal kayıtlarını takip edebilecekleri SAS modeliyle çalışan bir yazılım ürünüdür. Gayrimenkul satışları, keşif aşaması tamamlanıp satış fiyatı belirlendiğinde genellikle imalat aşamasına geçmeden başlayan bir süreçtir. Bazı inşaat şirketleri kendi personelleriyle ile satış ofisleri kurmakta, bazıları ise buna ek olarak bağımsız gayrimenkul şirketleriyle çalışmaktadırlar. Satış operasyonları çok yoğun iş akışına sahip süreçlerdir. Konut satın alma süreci anlık karar verilemeyen, son kullanıcı üzerinde araştırma yapıp düşündüğü bir süreçtir. Bu uzun karar verme süreci satış danışmanlarının müşteri olan ilişkisini negatif yönde etkilemektedir. Yapısoft olarak müşteri görüşme yönetimi ve tekliflendirme sistemi ile tüm müşteri hareketlerini kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına aldığımız verileri uygun projelerle ilişkilendirip potansiyel satış öngörüleri yaratıyoruz. Tüm satış sürecini başarılı ve başarısız olmak üzere ikiye ayırıp, oluşan süreçlerin her adamını mantıksal analizlerle kullanıcılara sunuyoruz. Proje görselleri üzerinden satış gerçekleştirebilecekleri yapı sayesinde yeni personel adaptasyonu kolaylaşırken, müşteriyle yaşanabilecek coğrafi anlaşmazlıkları ortadan kaldırıyoruz. Birçok inşaat şirketi çalışmalarını minimum teknolojik gereksinim ile sürdürüyor. Ancak denetlenebilir, sistemli büyüyen bir yapı kurmak ve yeni jenerasyona işleri devredebilmeleri için dijital dönüşüm sürecine adapte olmak zorunda kalıyorlar. YapıSoft bu dönüşüm sürecinde inşaat şirketlerinin satış ofisi organizasyonunda en önemli rolü oynamaktadır. YapıSoft'ta bulunan müşteri hareketleri, satış durumları, Satış personel raporları, oluşan potansiyel satışların takibi, satış aşamasındaki finansal takip, sözleşme safhaları, hatırlatıcılar gibi modüller satış ofislerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. GepoSoft Cloud tabanlıdır ve SAS modeliyle çalışmaktadır. Yüksek güvenlikli ve geliştirilebilir altyapısı ile tüm platformlarda kullanıcılarına erişim imkanı sunar. Yapusoft bugüne kadar 20'den fazla inşaat şirketi tercih etti ve 2,5 milyar Türk lirası değerinde satış işlemi organizasyonu gerçekleştirildi. Türk inşaat ve konut sektörü büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biridir. Bu duruma karşın inşaat sektöründeki dijital dönüşüm adaptasyonu yeterli seviyede gelişmemiştir. İnşaat sektörünün kendi içerisindeki rekabet gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların üretimler satış aşamasına kadar olan tüm aşamalarını en doğru şekilde analiz edip fiyatlamaları zaruri hale gelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde inşaat şirketleri süreç yönetimlerinde yazılımsal ve teknolojik altyapılara daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Yapusoft olarak bu alanda yaşanan dijital dönüşüm sürecinde ilk akla gelen kalıcı hizmet sağlayıcı durumuna gelmek istiyoruz. Yapusoft, Türkiye'de üretim yapan inşaat şirketlerinin organizasyon yapıları doğrultusunda üretilmiş olsa da global ölçekte hizmet verme potansiyeline sahiptir. Bunu örnek olarak geçtiğimiz aylarda İsrail'de faaliyet sürdüren bir inşaat şirketine ilk yurtdışı satışımızı gerçekleştirdik. Yapusoft olarak orta vadeli hedefimiz, sadece satış ve sonrası değil, keşif ve şantiye yönetimi süreçlerinde de hizmet verecek, inşaat sektöründe yazılım ve teknolojik çözümler üreten global bir marka haline gelmektir. Fon bulucu ve kitlesel fonlamayla oluşacak yapı Yapusoft'un markalaşma sürecinde büyük bir ilmeği yaratacağına inanıyoruz. Bunun yanı sıra, Organik olarak büyüme ve daha fazla kişiye ulaşma imkanı sağlaması sebebiyle de pazarlama faaliyetlerine pozitif katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Alacağımız yatırımı öncelikle YapıSot markasının ulusal ve uluslararası pazarda tanıtımının yapılması, satış ve pazarlama ekibinin kurulması ve yazılım ekibinin genişletilmesi için kullanacağız. YapuSoft'u inşaat sektörünün dijital çatısı olarak nitelendirmek istiyoruz. Bunun için teknolojik gereksinimleri hızlıca sektöre adapte etmeyi planlıyoruz. Bu süreçte siz değerli yatırımcıları fon bulucunun kitlesel fonlama gücüyle aramızda görmekten mutluluk duyacağız.